Merhaba sevgili Web takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte jump script'sine çok iyi geleceğini düşündüğümüz 3-5 tane Altı. 6, 6 tane web sitesi paylaşacağız. 3-5 ne yapıyor? Yani İlk web sitemiz pix2pix diye geçiyor. Bunun olayı ne biliyor musun Çağdaş? Sen buraya böyle sallamasyon, dandik bir şey bile çizsen sanki çok iyi bir sanatçıymış casına. yan tarafta bunu bir resme dönüştürüyor. Bayağı merak ettim ha. Senin bu zaten korkunç oldu yani O daha da fena yapıyor şimdi bak. Bak yan tarafta Ayda. bildiğin ressam sanki gelmiş, oturmuş, uğraşmış, çizmiş gibi. Lütfü resimden mezun olduğun kadar varmış ya. ya. bize hep metalcik keçi sakalı çizdiriler Şimdiki web sitesi Atari oyunlarını oynamamıza yarayan bir web sitesi. Standart Mario'dan başlayalım Mario'dan öyle, bir başlayalım bakalım. Baya nostaljik ya. saatler yaşattı bana. Şurada ne vardı hatırlıyor musun? Şeye giriyordu değil mi? Aynen burada hak Aa, ben unutmuşum oğlum ya da o kadar Mario oynamadım. Ya eğer bizim takipçilerimizden... Şu altın kutusu değil mi? Bilmiyorum da ben <gülüyor> ölüyordum ucundan döndüm yine öldüm. <gülüyor> Başka bir oyun Şunu da söyleyeyim, bizim takipçilerimizden hani Atari dönemine bu NES dönemine yet mutlaka girip oynasın. Hem bedava oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Hem de gerçekten keyifli oyunlar. Bunu kesin Bunu, hatırlayacaksın. Bu aynen. Karakutu Ateli'nde vardı benim. Bu bizim atel diye aldığımız her şey zaten aslında Nintendo'nun bir siteminin çaklısı. Aynen abi. Türkiye için <gülüyor> As Bayrakları sitesi arkadaşlar. Şimdi adamlar klikklikklik.com diye bir site yapmışlar. Bu sitenin olayı şu arkadaşlar. Giriyoruz ve sadece tıklıyoruz ve Türkiye'ye puan kazandırıyoruz. Ülkeler kendi içinde tıklama üzerinden yarışıyorlar. Tıkladıkça bakın şurada bir rakam Artıyor 20 oldu bizim. Şöyle tıklayalım. Belli bir seviyeden sonra otoklik geliyor arkadaşlar Hatta şimdi yani. turbo klik gelecek. Turbo klik geldi. Kendi kendine yapıyor coşkuyu. Bu böyle takılsın. 4900. Muhtemelen bu videodan sonra birinciyiz. <gülüyor> Hadi dostlar. Bak ligler falan filan var gördün mü? Dünya sıralaması var. Bayağı oldu? oynanıyor. Kanada, Kanada 1 milyon. Kanada Bir sonraki Z Type diye bir sistem. Bunu ben oynayacağım. Klavyede yazmanızı hızlandıracak bir oyun. Gelen şeyleri yaz. Taking, nicer. H-L-Y yazıcam. Tamamdır. İlk dalga bitti. şu Aims, Without var. Ben Bugay İlk TV ben. de geliştirir arkadaşlar. Bir sonraki sitemize geçelim arkadaşlar. Aynen. Find the Invisible Call diyor. Yani gizli olan ineği bul diyor. Baya komik şey olmuş. Vardı. Sıcak soğuk oyunu, oyunu var mı? Onun bir benzeri. <gülüyor> Uzaklaştık. Bitti. Yukarıda herhalde biraz. Aha bulduk. Zaten masum şekli şemal değişiyor. Basıyoruz. <gülüyor> Mo diyor bu da ve bulmuş oluyoruz. Doğru de... arkadaşlar dünya genelinde bu zamana kadar 24 milyon tane inek bulunmuş. Aynen öyle. Abi çok. Bulduk. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne diyor kıyamam ya. Expert mode da, da siz bakın artık ya. Aynen. Son stemize geçelim arkadaşlar. Son sitemiz böyle ufaktan müzik yapmanızı sağlayacak. Patatep diye bir site. Aynen. Klavyedeki tuşlara basarak müzik yapıyoruz. Olayımız bu aslında arkadaşlar. Her tuş için farklı bu, bir nota atamışlar. Baya DJ oldu adam şu an. Ben de basayım arada. Çağdaş sana bir şey soracağım. Diyelim ki evde geliştirdin kendini bayağı iyi çalıyorsun bunda Sadece bu patatep ve klavyeyle sahneye çıkabilir misin? Ya şöyle çıkamazsın abi. Çıkamazsın ya. net. Olmaz ama evet, şeyde. eğlendirir. Mantığı anlarsınız. Gecikme var. O bulunca zaten işler biraz daha zormuş. Umarız hani bugün tanıttığımız web sitelerini beğenmişsinizdir. Can sıkıntınızı birazcık geçirebilmişizdir Geçirebil diyelim. Ama ben şeyi merak ediyorum özel olarak hani en çok hangisini beğendiniz yani. Ha, o yüzden Aynen yorumlara. Şuraya bir Oraya anket koyduk. Aynen. Anket o ben yorumlarda şunu merak ediyorum. Sizin böyle Cans sıkıntısı için girdiğiniz siteleri aynen lütfen paylaşın. Bu video için link paylaşmayı serbest yapalım arkadaşlar. E videomuzu beğendiyseniz aşağıda bundan beğen butonuna basmayı ve lütfen bu tarz siteleri yorum bölümümüzde bizlerle paylaşmayı unutmayın çünkü bizim de ihtiyacımız oluyor. Aynen öyle. zaten bir kısmını kullanıyorduk, bir kısmını keşfettik. E gayrı artık başka Görüşürüz. bir teknoloji videosunda de. görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz. Millet üstümüzde duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalı kanalımıza abone olabilirsiniz